Ne boyuyorsun Talha? Bana. O ne? Ayakkabı. Ayakkabı. Ne renge boyuyorsun? Sı sını. Ne Sarı. Sarı. Boya hadi. Sen ne boyuyorsun Ferdi? <gülüyor> ben de köpeği boyuyorum. <gülüyor> Sen ne rengi boyuyorsun? <gülüyor> Benimki gül kurusu. sen ne yapıyorsun meti ders çalışıyorum ne çalışıyorsun din dersine din dersine ne yapıyorsun amenti duasını ezberliyorum söyle bakalım amenti billahi ve neyse daha ezberliyorsun ve melaiketi ve, res, ve ve rusulihim ve Anne şurada... Ve... Devam et ezberli. Ne buyuyorsun Talha? Ne yapıyorsun? Ben süsü Ne? Sosu. Resim. Heh, ne resmi yapıyorsun? Dişörtü. Dişörtü ne yapıyorsun? Boyuyorum. Ne rengi boyuyorsun? Sarı. Evet bravo. Hadi boya bakalım görsün teyzenler. Önüne bak. Sen ne boyuyorsun Ferdi? Fincan boyuyorum. <gülüyor> Kahverengiye boyuyorum. Biraz daha boya. Tımara. Çok dışına taşırma. Hazır mısın? Adamın gözlerini göster tabağa. Bu. Bu. Ağzını göster burnu, kulağı, kaşları, kolları, elleri, bacakları, ayakları, şimdi hayvanları göster bakalım. Bu Köpe, hangisi? Köpek, köpek, köpek, köpek, köpek. Kod, köpek. Bu ne? Kedi, bu konu, bu avuç. Avuç, bu ne? Bu hayvanın adı ne? Seferli. Bu ne? Koba. Bu ne? Kedi. Bu ne? Köpek. Nasıl yapıyor köpek? Oh, oh. Bu ne? Kedi. Nasıl yapıyor kedi? Ne? Nasıl yapıyor? Ne? Bu ne? Bu ne? Bu çocuğun adı Can. Yoksa da. Bu Can babası da Ahmet. Bu Bu da Ahmet. Bu Bu top kimin? Bu Hadi ne çocuğun Canın mı? Babasının mı bu top? Babasının Bu çanta kimin? Babasının mı? Çocuğun mu? Çocuğun Çocuğun değil Bunu. Bu kim? Babasının Babasının Bu kalem kimin? Çocuğun Bu kitap kimin? Bunun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 İçi, içi, Kim içi. ip atlıyor burada Bitti, göster bakalım. Dur. Kim bebeğe biberon veriyor? Dur. Kim bebeğe biberon veriyor? Kim bebeğe biberon veriyor? Annesi. Kim kemik yiyor? Hmm. Kim kemik yiyor? Bunun adı ne? Kim araba sürüyor? Nerede araba sürüyor? Buraya bak, buraya. Baba. Bu, bu ne? Baba. Bu ne? Baba. Bu, ne? Baba. bu nedir? Fare bu. Şöyle. Hangisi büyük? Hangisi küçük? Tamam. Bu nedir? Köpek. Bu nedir? Bunu hangisi büyük? Hangisi küçük? Hangisi büyük? Hangisi küçük? Hangisi büyük? Hangisi küçük? Hangisi büyük? Hangisi Hangisi büyük? Hangisi küçük? Hangisi büyük? Hangisi küçük? Hangisi büyük? Hangisi Hangisi Bu nedir? Pembe. Hangi Ken. renk? Pembe. Pembe değil. Mol. Tamam. Bunu da öğrendim. Bu kavuk. nedir? Tavuk. Bu nedir? Kavuk. Yumurtayı kim yapıyor? Kavuk. Bunun adı nedir? Tavuk. Bu nedir? Kaykal. Hangi renk bu kaykal? Bu nedir Talha? Kapama. Bu nedir? Ösel. Bu nedir? Bu nedir? Pansı. Pansı. Pansı bu. Pansı. Ne boyuyorsun Talha? Bu ne? O ne? Ayakkabı. Ayakkabıyı ne rengi boyuyorsun? Sesi. Ne Sarı. Sarı. Sarı. Ha, Boya hadi. Sen ne boyuyorsun Ferdi? <gülüyor> ben de köpeği boyuyoruz. <gülüyor> Sen ne renkli boyuyorsun? Benimki gül kurusu. <gülüyor> Beni de çeksene. Sen ne yapıyorsun Mete? Ders çalışıyorum. Ne <gülüyor> çalışıyorsun? din dersine din dersine ne yapıyorsun? Amin te duasını ezberli. Söyle bakalım. Amin billahi ve. Neyse daha ezberliyorsun. Ve mela iketihi ve ve res ve. Vücut gibi. Ve Ay. Anne, sen... Anne, Devam et ezberle. Şir... Ne boyuyorsun Talha? Ben sese yapıyorum Ne yapıyorsun? Ben sese yapıyorum Resim Heh, Ne resmi yapıyorsun? Tişörtü Tişörtü ne yapıyorsun? Boyuyorum. Boyuyorsun. Ne renge boyuyorsun? Sayarım. Evet. Bravo. Hadi boya bakalım. Görsün teyzenler. Önüne bak. Sen ne boyuyorsun Ferdi? <Gülüyor> Fincan boyuyorum. Kahverengiye boyuyorum. Hı, biraz daha boya. Hı, çok dışına taşırma.